Kevser malında zeki olan yer bir bardak de etmez mi ola kevser? Benim de elimden tutmaz mı olay Sıratın yolunu iyi bilen yol. Benim elimden tutmaz mı olay Aman medet, medet gel ki Aban medet, medet gel ki cehennemde daha beter. Çevirdim Vücut sarayımı Yaktı Doğa vurdu. Her yanımı Arı ateşe Çevirdim Vücut sarayımı Yaktı Doğa vurdu Yaptım marur ettim Gerçekten Yanımdım yetmez mi oğla? Yaptım marum ettim gerici mi? benim elimden, tutmaz oğla. mı olur? Aman medet medet gel ki dardayım, sorma haller gayet zordayım cehennemde.